Ne oluyor la? Kapıyı kim çalıyor? La oğlum koskoca köyde bir kapıyı çalmadınız kaldı Kim lan benim o kapımı çaldı? Koç koç koç Adam gelmeden danlamam lazım Sayın halkım, Siz benim kapımdan ne istiyorsunuz ya? Bak bir eviniz izleyeni çaldınız anladım Evin duvarını söktünüz anladım dedim paraya ihtiyaçları var. Evdeki televizyonu çaldınız anladım. Ama oğlum kapıyı niye sökünüz la? Kapıyı niye söküyorsunuz? Aranızdan kim okuttu la kapıyı? Kim okuttu la? Bir daha aynı şey tekrarlanmasın kardeş. Benim her iki gündür kapım çalınıyor ya. Lan kapı çalmak ne? Git kapıdaki zile çal. Git Çocuk kaçır. Çocuğu sat daha fazla para yapar da. Kapıdan. Benim kapımı niye çalmıyorsunuz da? Diğer köy halkı niye gelmedi? He onlar bak onlardan biri şurada duruyor da Aha oda kaçtı gördüğün gibi. Aha gördüm gördüm tamam. Eve girdi. Bak bir tane çocuk gördü aha o da kaçıyor. Lan niye bunların hepsi kaçıyor? E biliyorlar senin boş konuşacağını. Ben ne zaman boş konuştum lan? Ben burada önemli bir şey konuşuyorum. Bizim burda kapımız çalmıştı İşimiz bu yaşamak unuttum Bildiğimi doğarken umudum Ölmeden hatırlamak Hepiniz teker teker bütün mahalledekileri duyunun Hepiniz kapı parası vereceksiniz 300 lira. Oka bir biz çalmadık. Niçin 300 lira veriyorsun? Vereceksin kardeş. Vermesen, yallah köyden. Ee, hadi yallah. Girengiden la. Girengiden. La diyorum ben kendim biliyorum la. Nasıl bir deş alabiliyorum ben? Sayın Hırsız gene durmak bilmiyor Köyün neredeyse bütün kapılarını çaldı Artık o hırsızı bulmamız lazım Eğer 10 gün içinde hırsız ortaya çıkmazsa Mecbur polisi çağıracağız Çünkü Köyün neredeyse bütün kapılarını söktü la Lan köyün kapısından ne istiyon lan Köydeki evin kapısından ne istiyon Söyle bana ya. Neyse. hadi ben gidiyorum. Yarın gene bir kapı çalınmazsa burada buluşmak üzere. Eğer kapı çalınmazsa burada buluşmayız. Çalınırsa buluşmak zorundayız. Hadi eyvallah. Yeter lan artık! Bıktım usandın sandım ya? Daha dün uyarı yaptım, sabah gene bir sürü kapı çalmış. Yeter ya! Yeter! Köyün kapısından ne süsün ya? Kimse çıksın o buraya. Çıkmasa polisi arayacağım. Yeter ya! Kınağı geldi. Ben yaptım. Kim yaptılar? Sen mi? Evet ben yaptım. Niye evin kapısını söküyorsun lan? He? Niye kapısını sökün? Duvarı sök. Git aha bu masayı sök lan. Nereye söksün lan dur. Tarlayı yamala lan, tarlayı yamala. Niye kapıyı sökün oğlum? Niye kapıyı sökün? Paraya ihtiyacım vardı. Vicugur yapmaz durumdaydım. Annem hasta. Onun ilaç parası lazım. Ben de çareyi kapıları söküp satmakla bul. Elime fazla para geçince zaten ben size o paraları çok fazla geri vereceğim merak etmeyin. ama sen paraya ihtiyacın olduğunu için mi söktürdün kapıyı? La oğlum mahalledekiler gitselin ya. İyi de hepimizin durumu mal yani bu mahalledeki bütün herkesin durumumu malum. Herkes sıkışıyor. Hangisi bana borç para verecek? Benim 4700 lira ihtiyacım vardı. Hatta yok 4700 değil. 10.000 lira. Mecbur o kadar kapıyı sökmek zorunda kaldım. Beyler. Hepiniz toplanın. Cebinizde ne kadar varsa bu arkadaşa verin. Sen de bir daha paraya ihtiyacın olduğunda ya benim yanıma gel ya bu mahalledekilerden birine gel tamam mı? tamam muhtarım bir daha kapı çaldığını görmüyorum ha bu seferlik bir şey demiyorum evet artık sorun hal olduğuna göre ben gidebilirim evime gidip yatacağım da yeter Allah Allah Abi beni buraya niye çağırdınız? Gene kapı mı çalındı? Yok la. Biz sana bu parayı vereceğiz. Abi kabul edemem. Kabul edeceksin la. Sen zor durumdasın. Abi sıkışıksınız. Bak paraya ihtiyacın olduğun zaman çekinmeden gelebilirsin. Tamam sıkışacağız ama olacak o kadar. Zor durumda. Her insana ben, biz yardım ederiz. Al bakalım. Abi elim bollaşınca ödeyeceğim. Ödemene gerek yok la. Annen sağ salim aman çıksın yeter. Eyvallah. Bu ilerinizi unutmayacağım. Ee, o zaman gidelim. Muhterbi. Muhtar Bey, ne oldu lan Muhtar Bey, Muhtar Bey, Muhtar Bey, evimi tek tek söküp sat almışlarla, nasıl la, evini mi söktüler Evet, la burası nasıl mahalle la? Yeter lan artık, yeter, bıktım usandım sandın la yeter, yok artık ya, yok artık yeter ya.